Merhaba, Çin'deki koronavirüs salgınında maskeleri insanların yüzünde görüyorsunuz. Acaba gerçekten bu maskeler bizleri virüs enfeksiyonlarından koruyor mu? Sorumuz bu. Maskelerin kullanımı 18. yüzyılın sonunda cerrahi işlemlerde sağlık personeli tarafından kullanılmasıyla başlıyor. Ama 1919 yılında İspanyol gribinden 50 milyon kişi ölünce o zaman normal halk da hastalıktan korunmak için maske kullanıyor. Günümüzdeki en yaygın maske budur. Peki bu maskenin acaba koruyuculuk oranı nedir? Nasıl kullanmalı? Bir kere çenenizin altına kadar kapsaması gerekiyor. Burna tam oturmalı ve maske fazla ellenmemeli. Kısa süreli kullanmak gerekiyor ama kağıt ve filtrasyon oranı düşük. Dolayısıyla tahmin edebileceğiniz üzere yeteri kadar korumuyor. Ama başka bir maskemiz var. Hastalıklar genellikle hava yoluyla ve insandan insana temasla geçiyor. O yüzden yüz maskesi %100 koruma sağlamadığını rahat söyleyebiliriz. Bazı çalışmalar %70-80 diyor ama tek başına yeterli değil. Tek başına yeterli değil ama... Önlem olarak bizim hasta kişilerden uzak durmamız gerekiyor. Aksıranlardan, öksürenlerden, ateşi olanlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Ve çok daha önemlisi elimizi yıkamamız gerekiyor. Evet, bütün çalışmalar gösteriyor ki el yıkamak bile tek başına hastalıktan korunmak için iyi bir yöntem. Aynı zamanda ellerimizi kirli yüzeylerle temas ettikten sonra yüzümüze, ağzımıza, burnumuza sürüyoruz. Hiç farkında olmadan. Ve bir çalışma göstermiş ki insanlar günde tam 23 kez ellerini yüzlerine sürüyorlar. Dolayısıyla işte burada mikropla karşılaşma şansımız oldukça yüksek. Böyle güzel maskeler olabilir, eğlenceli de olabilir ama asıl yararlı olan bir maskemiz var. Bu maskemizin ismi N95. 95 nereden geliyor? %95 oranında filtrasyon yapan bir maske. Buna respirator adı veriliyor. Ve koruculuğu da %95. Ve Amerikan Hastalık Merkezi özellikle sağlık personelinin korunması için bu maskeyi öneriyor. Evet bu maskeyi kullanmamıza gerek yok ama basitçe elimizi yıkamamız bile hastalıklardan korunmamız için iyi bir yöntem. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.